Merhabalar. Uzun süredir e, video çekemiyorum. E, danışmanlıklar biriktiği için taşınma sürecinde e, biraz yığılma söz konusu oldu. Dolayısıyla YouTube'a biraz e, ara vermek durumunda kaldım. E, Ağustos ayı burç yorumlarında yetiştiremedim arkadaşlar. E, ama Ağustos ayı gündemini e, paylaşmış olduğum bir videom. Kanalımda mevcut burçlara göre yorumlar yapmamış olsam da Ağustos ayı gündemine orada değinmiştim. İnşallah bu saatten sonra da günlük veya haftalık burç yorumlarıyla bunu destekliyor olacağım. Şimdi bugün bahsetmek istediğim şey öncelikle bugün itibariyle gerçekleşen bir yeni ayımız var biliyorsunuz arkadaşlar. Aslan burcunun 8 derecesinde. Ve aynı zamanda yine bugün yeni ay saatlerinde Merkür retrosunun da tamamlandığını görüyoruz. Merkür retrosunun sona erdiğini görüyoruz ve Merkür artık düz hareketine başlıyor olacak. Temmuz ayının oldukça e, aktif ve gergin bir ay olduğunu, dengelerin e, çok hızlı değiştiğini ve aynı zamanda Merkür Retrosu ile beraber yanlış anlaşılmaların, e, kazaların, aksaklıkların ortaya çıktı. Ve aslında hemen hemen çoğumuzun gergin e, enerjili hissettiği bir ay her ne kadar radikal değişiklikler olsa da. Ee, belki olumlu belki olumsuz manada değişiklikler yaşasak da hayatımızda ee, bu enerji sürekli olarak gergin bir şekilde tezahür etti arkadaşlar. Ağustos ayı artık bugün itibariyle gerçekleşmiş olan yeni ay ve merkür retrosunun sona ermesiyle beraber düz seyrine giriyor ve biraz daha bizleri rahatlatıyor diyebilirim. Özellikle haritasında aslan ve yengeç taması yoğun bir şekilde vurgulananlar Temmuz ayını biraz daha gergin geçirmiş olabilir arkadaşlar. Ama özellikle bugünden itibaren rahatladıklarının biraz daha akışa bıraktıklarının farkında olacaklar. Şimdi ben bu videoda yeni ayın etkilerinden, yeni ayın açılarından bahsetmek istiyorum. Yani 1 Ağustos ve 2 Ağustos etkileyecek olan, aslında bu haftayı etkileyecek olan süreçten bahsetmek istiyorum. Ve hafta sonu itibariyle de yetiştirebilirsem haftalık burç yorumlarını önümüzdeki hafta için hazırlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Burada hem kanalı boş bırakmak istemedim hem de sizi böyle önemli gökyüzü gündemleri söz konusuyken bilgilendirmek istedim. Evet e, yeni ay Aslan Burcu'nun 8 derecesine meydana geliyor. Ve Boğa Burcu'ndaki Uranüs'e sert bir açısı var arkadaşlar. Dolayısıyla biliyorsunuz yeni aylar e, güneşli ayın e, yan yana üst üste konumlandığı gökyüzü olaylarıdır. Ve genellikle astrolojide yeni başlangıçları e, ayın başlangıcını temsil ederler. E, bu noktada Uranüs'ün... E, sabit bir burç olan boğa burcunda konumlanması ve yine yeni ayın sabit bir burç olan aslan burcunda meydana gelmesiyle beraber özellikle değişime direnç gösteren inatçı karakterlerin bu yeni aydan biraz daha fazlasıyla nesipleneceğini söyleyebilirim. Şöyle ki bizim yeni başlangıçlar yapmamız, yeni adımlar atmamız adına bu yeni ay bizi desteklerken ee, değişime direnç gösteren yapıda olan insanlar özellikle haritanızda e, sabit etkileri fazla olan bir bireyseniz bu e, etkileri üzerinizde daha fazla hissedebilirsiniz. Çünkü Uranüs e, bu, sabit bir burçta konumlanırken devrim e, oluşturmayı ani olayları ani gelişen durumları kontrol edilemez konuları gündeme almaktadır. Dolayısıyla aslında bu yeni başlangıç çok da planladığımız, çok da hesapladığımız bir yeni başlangıç olmayabilir. Hatta kabullenmekte zorlandığımız, değişime direnç göstereceğimiz bir yeni da e, ortaya çıkabilir. Özellikle e, dediğim gibi sabit burçlardan e, 10 derece civarındaki gezegeni olanların fazlasıyla etkileneceği bir yeni ay, biraz zorlanacağı bir yeni ay ama e, onun dışında özellikle toprak burcu ve e, Ateş burçlarının yani aslan ve boğa dışındaki toprak ve ateş burçlarının destekleneceği de bir yeni ay. Karı açılar biraz gergin açılardır arkadaşlar. Her ne kadar bir yenilik bir değişim bir başlangıç söz konusu olsa da bu değişime her birimiz direnç gösterebiliriz. Her birimiz burada gergin enerjilerle bu yeni başlangıca adım atabiliriz. Çünkü Uranüs dediğim gibi koşulları ve şartları belirsizleştiriyor. Ve ani bu hale getiriyor. Yani şok edici haberler, şok edici başlangıçlar gibi konular aslında bizim hazır olmadığımız başlangıçlara bizi ittiği için çok da fazla güle oynaya bir başlangıç imza atacağımızı söyleyemeyeceğim. Ancak yeni ayın aynı zamanda Yay burcundaki Jüpiter'le de güzel bir açısı var arkadaşlar. Retro Jüpiter'le. Dolayısıyla aslında kaçırmış olduğumuz, Jüpiter retrosundan önce kaçırmış olduğumuz fırsatların önümüze serildiğini, aslında şansın, bolluk ve bereketin de bu yeni başlangıçla beraber geleceğini hissettiğimiz, manevi olarak desteklendiğimiz, hissettiğimiz de bir süreç ortada. Dolayısıyla bir yandan yenilikler ani bir şekilde ve bizim tasarlayıp beklemediğimiz bir şekilde tezahür ederken, Aynı zamanda arkamızda o manevi gücü, manevi ruhu hissedeceğimiz ve aslında şans enerjisinin de aktive olduğu ve kaçırdığımız fırsatların yeniden ayağımıza serildiği, yeniden karşımıza çıktığı da bir olgu ortada diyebilirim arkadaşlar. Ee, videonun başına da bahsetmiş olduğum gibi aynı zamanda e, bu yeni ay enerjisiyle beraber Merkür Retrosu da tamamlanıyor olacak ve dolayısıyla aslında iletişimde yol kat etmemiz daha doğru olacak, daha düzgün olacaktır. Çünkü Temmuz ayı itibariyle hem çok önemli iki tane tutulmayla tutulmayı yaşadık. Hem aynı zamanda Merkür retrosu etkisinde oldu bu tutulmalar. Dolayısıyla oldukça yanlış anlaşılmalar, insan ilişkilerinde gerilmeler, iletişimde aksaklıklar hat safadaydı. Bu nedenle Merkür Etrosu'nun bitmesi bu yeni ayın aslında enerjilerini biraz daha ortaya serecek, daha açık, şeffaf hale getirecektir. Zira Temmuz ayında yaşadığımız tutulmalar aslında Merkür retrosu gölgesi altında olduğu için hep bir bulanık, hep bir... Karanlık tarafı olan ve tam olarak aslında anlatamadığımız, anlayamadığımız, izah edemediğimiz ve yanlış anlaşılmalara müsait tutulmalardı. Şimdi bu yeni ay ile beraber arkadaşlar özellikle Aslan Burcu'nda gerçekleştiği için da sanatçıların hayatında, sanat icra edenlerin hayatında yeni başlangıçlar e, oldukça aktif olabilir. Özellikle kendi yeteneklerinizi kullandığınız e, sanatsal yetenekler. Örneğin bir tasarım yapan bir kişiyseniz, kendi firmanız varsa, kendi hayal gücünüzle çalışıyorsanız, e, bireysel e, işler peşindeyseniz özellikle bu yeni aydan destekleniyor olacaksınız arkadaşlar. E, onun dışında çocuklarla ilgili gelişmeler ön planda olabilir Çocukların hayatındaki yeni başlangıçlar, belki eğitimleriyle alakalı, belki kendi çocuklarınızın yetenekleriyle alakalı yeni olaylar, beklenmedik olaylar e, gündemde olabilir. E, bunun dışında hayattan keyif alma, eğlence sektörüyle alakalı konular. Örneğin e, hayatınıza farklı bir bakış açısı getirebilirsiniz. Hayattan keyifsiz hissettiğiniz, mutsuz hissettiğiniz, melankolik takıldığınız, temmuz ayı boyunca konuları artık bir kenara bırakabilirsiniz. Dolayısıyla e, hayattan keyif aldığımız noktaları da ortaya çıkaracak bir yeni aydır bu. Onun dışında e, bu yeni ayla beraber özellikle beklenmeyen gebelik haberleri e, oldukça gündemde olabilir veyahut e, çocuğu olmayan kişilerin e, hiç beklemedikleri bir anda çocuk sahibi olacaklarını öğrenmeleri gibi konular yani 5. evin konularıyla alakalı beklenmedik ani ve ilk bakışta bizi gelecek. ilk bakışta çok da hoşnut olmayacağımız, hoşnut hissetmeyeceğimiz yeni başlangıçlar e, aktive olabilir arkadaşlar. Evet bu yeni ayın etkileri aslında önümüzdeki bir haftayı e, kapsamına alacak şekilde arkadaşlar. Her ne kadar e, önümüzdeki hafta için e, haftalık burç yorumları paylaşacak olsam da bu yeni ayın etkilerini önümüzdeki haftada Hissetmemiz mümkündür Peki yeni ay anında Diğer gökyüzü gündemleri neler Ve haritamızda hangi alanlar aktif olacak Bunlara bakacak olursak şu Şekilde söyleyebilirim Özellikle Aslan burcunda Ciddi bir sterlium var arkadaşlar Zaten ay ve güneş Konumlanmış durumda aslan burcunda Mars aslanda Ve aynı zamanda Venüs de aslan burcunda Dolayısıyla Aslan burcu sterliyumu oldukça hakim. Daha çok benlik duygusunun ön planda olacağı, egomuzun, güç mücadelelerinin ön planda olacağı, biraz daha insanların kendilerini olduğundan farklı göstermeye gayret göstereceğiz. Sevgide ve ilgi de biraz şatafatlı ve gösterişe kaçma eğiliminin fazla olacağını söyleyebilirim. Bu yeni ayda gösterişe fazla kaptırıp, Olandan farklı etmeye çalışabiliriz kendimizi ve uzun vadede bunların etkilerini hissedebiliriz. Özellikle saçlarınızla ilgili değişiklikler yapmak adına aslan yeni olduğu için oldukça güzel ve uygun zamanlar e, saçlarınıza yeni modeller yeni şekiller verebilir saçlarınızı boyatabilirsiniz çünkü venüsün de aslan burcunda olmasıyla beraber daha havalı ve daha gösterişli modellere eğilim gösterme e, durumunda olacağız evet merkür retrosu ile beraber biliyorsunuz merkür aslan burcunda retroya başladı ve yengeç burcuna kadar devam etti süreç dolayısıyla merkür yengeç burcunda ve retrosunu tamamlamış olacak merkür yengeç süreci boyunca yani merkür aslan Aslan burcu transferine başlayana kadar süreç içerisinde duygularımızı daha çok ön plana alırken biraz alınganlık, biraz içimize atma, fazla kurma, kuruntu e, içerisinde olabiliriz ve zaman zaman çevremiz tarafından bize yöneltilen e, eleştirileri fazla içselleştirip, fazla alıngan davranıp hatta zaman zaman intikam sahikiyle hareket etme eğiliminde olabiliriz arkadaşlar. Bu hususta dikkat etmekte fayda var ancak dediğim gibi Merkür retrosu tamamlandığı için özellikle ev alım taşımı, ev tadilatı ve aile ile ilgili meseleleri çözme konusunda artık Temmuz ayından daha hızlı ve daha mantıklı şekilde ilerlememiz mümkün gözükmekte. Jüpiter'in hem Mars'la hem de yeni ayla yapmış olduğu olumlu açılar aslında. E, haritamızdaki yay burcunun temsil etmiş olduğu evlerdeki kısmetlerimizi şanslarımızı kaçırmış olduğumuz fırsatları yeniden karşımıza çıkaracak yeniden önümüze serecek bir yeni ay olduğunu vurgulamakta. Dolayısıyla Mars'ın da Jüpiter'le etkileşimiyle beraber daha girişken hissedebiliriz. Belki. E, Geçtiğimiz 3-4 ay boyunca kaçırmış olduğumuz fırsatlar konusunda çekingen davrandıysak, geri planda durduysak artık bu yeni ay ile beraber Mars'ın Jüpiterle yapmış olduğu açıdan kaynaklı daha cesur hissedebiliriz, daha atak ve daha girişimci hissedebiliriz kendimizi. Dolayısıyla Jüpiter e retro olmasıyla beraber dediğim gibi özellikle 10 Nisan'da başlamıştı Jüpiter retrosu ve Nisan ayından önce yani 2019 yılının başlarında karşımıza çıkan fırsatlarla alakalı bir geri dönüş süreci yaşatabilir bu yeni ay bizlere ve burada destekleneceğiz arkadaşlar Mars da bize cesaret ve gerekli yürekliliği sağlıyor olacak sadece Uranüs ile yapılan oranüüste gerçekleşen bu kara açıyla beraber ani gelişmelere ani sözlere düşünmeden konuşmaya özellikle teknoloji ile alakalı sorunlara gebe olabiliriz ve bu nedenle Aslında beklenmedik gelişmeler ve beklenmedik yenilikler ortaya çıktığı için yani evdeki hesap çarşıya uymadığı için fazlasıyla gergin hissedebiliriz. Aslında yeni başlangıçlar ve yenilikler karşımıza çıkıyor olsa da ve haritanın tamamına baktığımız zaman aslında olumlu açılar o söz konusu olsa da. Bunlara biz hazırlıklı olmadığımız için ve bunlar üzerinde daha evvelden düşünüp tartmadığımız ve bunların planını yapmadığımız için bu yenilikleri ve değişiklikleri biraz negatif bir şekilde karşılamamız mümkün olabilir arkadaşlar. Evet. Merkür retrosu bitti. Hepimize geçmiş olsun diyorum. Böyle en azından bu birkaç günlük sürece etkileyecek bir video hazırlamak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız sevinirim arkadaşlar. Danışmanlık almak isteyenler için ise evrenselkadimbilgiyet gmail.com adresine mail at atmalarını tavsiye edeceğim. Mail atarsanız birkaç gün içerisinde geri dönüş sağlıyorum arkadaşlar. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Mutlu bir ağustos ayı diliyorum. Hoşçakalın.